Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Temmuz 2019 aylık e, astrolojik etkiler burcunuza e, neler getiriyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet e, sevgili akrepler Temmuz ayı oldukça önemli bir ay zaten uzun süredir burç yorumlarında Temmuz ayına atıfta bulunuyorduk. Temmuz ayına ilişkin bazı tiyolar veriyorduk. Biliyorsunuz 2019 yılında Kova ve Aslan Burcu'nda bulunan Güney ve Kuzey düğümleri Yengeç ve Oğlak Burcu'na transite başladı ve dolayısıyla tutulmalarda artık Yengeç ve Oğlak Burcu aksında hareket etmekte. Bu nedenle Esasında sizler siz sevgili akrepler 2018 yılında biraz daha zorlandınız diyebiliriz. Zira sizin gibi sabit burçlarda meydana geliyordu bu tutulmalar ve sizi doğrudan etkiliyordu. Sert açılar alıyordunuz. Dolayısıyla bu 2019 yılındaki tutulmalar biraz daha hafif geçecektir sizin adına. Ancak genel anlamıyla bütün burçları, bütün kolektifi, bütün dünyayı etkileyen açılar söz konusu 2019 yılı oldukça sıra dışı, oldukça farklı bir yıl. Zaten yorumlarda bunlardan sıklıkla bahsediyordum. Şimdi Temmuz ayından iki önemli tutulmamız var. Birincisi 2 Temmuz'da meydana gelen Yengeç Burcu'nda meydana gelen Güneş tutulması ve diğeri 17 Temmuz'da meydana gelen Ay tutulması. Oğlak Burcu'nun 24 derecesine meydana gelecek. Bu tutulmalar oldukça önemli. Ocak ayından bu aya kadar, Ocak ayından Temmuz ayına kadarki 6 aylık dönemi e, gündemini değiştirecek ve 2019 sonuna kadar da hemen, hemen etkili olacak ancak en e, ağır etkilerini Temmuz ayında yaşayacağımız tutulmalardır. Dolayısıyla e, Temmuz ayının e, gündemi bu tutulmalar etrafında şekillenecek olsa da ben öncelikle Temmuz ayındaki gezegen etkileşimlerinden bahsetmek istiyorum ve akabinde videonun sonunda bu tutulmaların e, sizin burcunuz olan etkileri nelerdir bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, hemen ayı açarken 2 Temmuz'da Mars'ın Aslan Burcu'na transite başladığını görüyoruz sevgili akrepler. Sizin 10. elinizde. Dolayısıyla... Temmuz ayı boyunca özellikle kariyer konusunda, gelecek hedef ve hayalleriniz konusunda otoritelerle, patronlarla, devletle olan ilişkileriniz açısından oldukça girişken, oldukça cesur ve e, hırslı davranacaksınız diyebiliriz. Özellikle askeriye, polis işleriyle yani askeriye veya polislik başvurusu gibi bir takım başvurular olan akrabi, boşarı varsa oldukça güzel e, etkileşimler söz konusu değerlendirilebilir. Ama fazla hırslı olmak, fazla öfkeli olmak, fazla girişken olmak, bir şeyleri hemen istemek zaman zaman sizi yorabilir. Burada girişken cesur tavrınız, yeni iş başvurularında bulunmak, kendinizi özgürce ve cesurca ifade edebilmek adına olumlu olsa da kendinizi aşırı hırslan dolayı hırpalamayın ve kendinizi yıpratmayın. E, tek handikapı bu olabilir. Ve yine 2 Temmuz günü ee, videonun başında bahsetmiş olduğum yengeç burcunun 10 derecesinde bir güneş uzunması meydana gelecek. Bu da sizin 9. elinize meydana gelecek ve etkilerini videonun sonuna bırakıyorum. Yine 3 Temmuz günü Venüs de Yengeç Burcu'na e, Burcu transite başlıyor. Dolayısıyla artık 9. ev konularında seyahatler, eğitimler, e, uzaklarla alakalı fikirler, taşınma fikirleri, dışı gündemi, dediğim gibi her türlü akademik eğitim, yabancı dil eğitimi gibi konularda oldukça şanslı olacaksınız. Özellikle güzel organizasyonlar, seyahat planları, e, yurtdışı, Seyahat olabilir, e, vize almada, pasaport çıkarmada e, hiçbir sorun yaşamazsınız. Daha olumlu destekleyici etkiler söz konusudur. Yakın çevre ve uzak çevre bilmediğiniz, çevreler bilmediğiniz alanlar ve şu an bilmiş olduğunuz çevreniz arasında bir seçim ve tercih yapmak durumundaysanız uzaklara doğru bazı olumlu durumlar söz konusu olabilir. Siz her ne kadar kendi muhitinizden kendi çevrenizden çıkmak istemeseniz de uzaklar sizi çağırabilir sevgili akrepler. Onun dışında öğrenci olan akrep burcu. Kardeşlerimiz burada e, sınavlarla alakalı olumlu gündemler söz konusu olabilir, e, olumlu sonuçlar elde edebilirler, e, akademik kariyer açısından oldukça e, güzel destekleyici etkiler var ve yabancı dil öğrenmek açısından da bu ay e, başvurular yap yapılabilir oldukça olumlu, e, uzaklardan tanımadığınız insanlardan, belki uzak akrabalardan güzel destekler söz konusu sevgili akrepler. 4 Temmuz günü Satürn'ü e, Kuzey Ay Düğümü'nün karşıt açısı söz konusu. Satürn'le Kuzey Ay Düğümü 17 derece Oğlak ve 17 derece Yengeç Burcu'nda karşıtlık meydana getiriyorlar ki bu aynı zamanda e, Satürn'e Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu demektir 17 derece Oğlak Burcu'nda. Şimdi bu e, etkileşim kadersel olarak bir takım zorlanmalar yaşayacağımızı göstermekte. Bu e, etkileşim hangi alanda bize zorluklar getirecek diye bakacak olursak özellikle Yakın çevremiz, kardeşlerimizin hayatı, kardeşlerimizle ilgili gündemler, iletişim problemleri... E Eğitim hayatımızla alakalı bazı sorunlar, belki arabamızla ilgili çıkacak bazı aksilikler. Yani biz uzaklara, uzak hedeflerimize hayat görüşümüzün daha kapsamlı, daha bütünsel bir şekilde yenilenmesi, değişmesi ve entelektüel kapasitemizi artırmaya yönelirken yakın çevremizdeki ufak problemler bizi geriye çekiyor olabilir. Bunun sıkıntısını yaşıyor olabiliriz. Bu ay fazlaca bu etkilerin altında olacağız. Sanki gitmemiz gereken yol bizi orada beklerken biz başka problemlerle uğraşıyormuş hissiyatında olacağız ki gerçekten de öyle olacağı benziyor. 8 Temmuz günü Merkür retrosu başlıyor arkadaşlar. Merkür Aslan burcunun 4 derecesinde retro harekete başlayacak. Sizin 10. evinizde dolayısıyla videonun başına bahsetmiştim. Mars Aslan Burcu'nda yani 10. elinizde yerleşiyor. Merkür'de 8 Temmuz'dan itibaren burada retroya başlıyor. Özellikle kariyerle alakalı girişimleriniz, yeni başlangıç vekillerinizi bu Temmuz ayının ilk haftası içerisinde gerçekleştirmeniz sizin yararınız olacaktır. Aksi takdirde Merkür Retrosu'ndan sonra imzalamış olduğunuz sözleşmeler, yeni kontaklar, yeni iletişim fırsatları, yeni iş görüşmeleri e, ufak tefek aksiliklerle karşılaşmanızı sağlayabilir. Burada e, eskiden karar vermiş olduğunuz, eskiden e, son noktasına kadar getirdiniz ancak bir türlü icraata koyamadığınız iş projeleri varsa Merkür Retrosu'nda bunları hayata geçirebilirsiniz ancak bu süreçte yeni ortaya çıkan teklifler, yeni ortaya çıkan fikirler, yeni kontaklar bir takım görünmeyen pürüzleri de beraberinde getirebilir. Dolayısıyla buradan Yeni başlangıçlar açısından özellikle kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı yeni başlangıçlar açısından yeni fikirleri desteklemiyor gökyüzü. Eski fikirlere icraata koymak açısından bir sıkıntı ve sakınca yok arkadaşlar. Merkür retrosunu özellikle eskiden kalan konuları çözmek zaten daha kolaydır. Onu destekler. Dolayısıyla bu açıdan bunları değerlendirebilirsiniz. Yine aynı gün 8 Temmuz günü. Venüs loranüs arasında güzel bir etkileşim var. Bu yine sizin e, akademik hayatınız, hayat felsefeniz, hayat görüşünüz destekleyecek, maneviyatınızı artıracak bir gelişme olacaktır. Burada özellikle... Çok özür diliyorum arkadaşlar, kaydı durduramadım. Burada özellikle... E, Uranüs'ün boğa burcunda olması ve sizin gibi sabit bir burçta sizi etkilemesiyle beraber özellikle partnerinizle, ortağınızla alakalı konularda daha güzel, daha olumlu duygular içerisinde olabilirsiniz. Geleceğe daha umutla bakabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz partnerinizle. Yeni ortaklık fikirleri ortaya çıkabilir veyahut birlikte uzaklara kaçma uzaklara taşınma gibi veya yeni eğitimlere başlama gibi gündemler söz konusu olabilir. Oldukça destekleyici. 9 Temmuz gününe biraz dikkat etmekte fayda var. Biraz gerilimli açılar var. Hem hem Merkürle Mars birleşecek 10. evimizde. Oldukça iddialı, oldukça Zaman zaman agresif dobra olma ihtimali söz konusu. Burada girişimlere aceleyle yaklaşmamakta, e, karşıdaki insanı kırmamakta e, fayda görüyorum. Ve Güneş ve Satürn arasında da bir karşıtlık meydana gelecek. Yine 3. eviniz ve 9. eviniz yani yakın çevreniz ve uzak çevreleriniz arasında yaşanacak olan bazı e, sıkıntılı durumlar. 9 Temmuz gününde biraz daha sakin, biraz daha sükunet içerisinde geçirebilirseniz oldukça yararlı olacaktır sevgili akrepler. 11 Temmuz günü oldukça güzel bir gün. E, Güneş ve netin arasında güzel bir açılım var. Burada hayalini kurmuş olduğunuz e, şeylere, eğitimlere, yeni fırsatlara oldukça açık olacaksınız. Eskiden hayalini kurmuş olduğunuz konular her neyse bunlarla alakalı e, güzel, e, şanslı, bereketli etkilerle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda ufkunuzu genişletmek, maneviyatınızı artırmak namına da oldukça e, huzurlu hissedeceğiniz, oldukça... E, dingin hissedeceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ancak bu etki akşam saatlerine kadar geçerli olacaktır ki akşam saatlerinde e, Mars ve Uranüs arasında bir gerilimli açı meydana gelecek ki bu da sizi biraz fazlasıyla etkileyecektir e, sevgili akrepler. Çünkü birisi kariyer evinizde birisi bir yedineceğinizde yani köşelerinizde meydana gelecek. İlişkilere yön vermek açısından ani bir takım agresyon içeren durumlar yaşatabilir sizlere. Evet 14 Temmuz günü yine Güneş Şepültü arasında bir gerilimle açı meydana gelecek arkadaşlar. Yani 14 Temmuz'dan itibaren artık donlayın ay tutulmasının etkisine giriyoruz diyebiliriz. Bu nedenle özellikle 14 Temmuz'dan itibaren 18 Temmuz'a kadarki 4 günlük süreçte biraz daha yaşadığımız ve karşılaşmış olduğumuz olayları içselleştirmeden, çok fazla kafamızda kurmadan, çok fazla kendimizi kaptırmadan Atlatabilirsek süreci hafif sırıklarla ilerletebiliriz. Burada yine yakın çevreniz iletişim problemleri, eğitimle ilgili sıkıntılar, seyahat planlarıyla alakalı bazı aksaklıklar ortaya çıkabilir. Burada özellikle kardeşlerle olan ilişkide dikkatli olmakta fayda var. Bu ay içerisinde kardeşlerle alakalı bazı can sıkıcı gündemler ortaya çıkabilir diye düşünmekteyim. Ve e, nihayet 17 Temmuz günü Oğlak Burcu'nun 24 derecesinde bir ay tutulması meydana geliyor. E, bu ay tutulması e, oldukça önemli ve biraz e, sert açılarla donatılmış bir ay tutulması ve etkilerini videonun sonuna bırakıyor olacağım. E, yine aynı gün içerisinde Menüs ve Satürn arasında bir karşıtlık var. Yine 3. ev ve 9. ev aksında. Burada özellikle kız kardeşlerle alakalı yakın çevrede bayan figürlerle alakalı bazı zorlanmalar söz konusu olabilir belki siz yeni bir eğitime veya yeni bir seyahate çıkmak istiyorsunuzdur ancak yakınlarınızdaki bazı sıkıntılar bazı problemler dolayısıyla bunu ertelemek veya bunun önüne set koymak isteyen bazı kişiler olduğunu düşünebilirsiniz ertelemek durumunda kalabilirsiniz tabi bu durumlar biraz can sıkıcı olabilir arkadaşlar yakın çevre ilişkileriniz bu ay biraz sizin ayağınıza bağ oluyor gibi gözükmekte ve 18 Temmuz günü Venüs ile Kuzey düğümünün kavuşumu söz konusu arkadaşlar. Yengeç Burcu'nun 17 derecesine. Oldukça güzel bir gün. Oldukça şanslı bir etki. Burada yine kadersel etkilerin altındayız. Ee, bu e, etkileşim özellikle 9. evinize meydana geleceği için hiç ummadığınız bir uzaklardan e, güzel bir haber alabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir eğitim fırsatı, bir e, kariyer fırsatı, akademik kariyer, eğitim, e, yabancı dil seyahat yurt gelen bazı haberler bunlarla alakalı konulardan mutluluk yaşayabilirsiniz. Onun dışında tanışmış olduğunuz fikirlerine önem vereceğiniz maneviyatınız ve hayata bakış açınızı ofkunuzu denip değiştirecek yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Özellikle bu kişi bir bayan olabilir. Size e, ruhsal rehberlik yapacak bir karakter olabilir. Oldukça güzel ve e, yine aynı gün Venüs üst e arasında da güzel bir etkileşim var. Yani 18 Temmuz günü yaşayacağınız o manevi, o ilahi değişim, o ilahi haber ve mesaj her yani neyse oldukça e, güzel. E, size o ay tutulmasının yorucu ve zorlayıcı etkisinden çıkaracak e, nitelikte olumlu gelişmeler yaşatabilir arkadaşlar. 22 Temmuz gününe dikkat etmekte fayda var ve nüste pürüt arasında gergin bir açı söz konusu. Ve 23 Temmuz günü Güneş Yengeç Burcu transitini tamamlayıp Aslan Burcu'nda transite başlıyor. Ve artık daha çok gündeminiz kariyer konuları, gelecek hedef ve hayalleriniz, toplum önündeki titreniz, toplum önündeki unvanınız, bunlara daha çok odaklanacaksınız. Bunlar daha çok ön plana çıkacak. Belki çalışıyorsanız patronunuzun veya ebeveyninizin babanızın. Patron ve otorite konumundaki kişinin hayatıyla alakalı gündemlerle uğraşmak durumunda kalabileceksiniz. Önümüzdeki bir aylık süreçte 23 Temmuz'dan itibaren. Ve 25-26-27 Temmuz'da oldukça güzel burcunuzdaki Pardon 10. evinizdeki Mars'ın destekleyici etkilerini artık 25 Temmuz'dan itibaren görüyorsunuz. Mars Jüpiter arasında, Mars Satürn arasında güzel etkileşimler var. Kariyerinizle alakalı, gelecek planlarınızla alakalı kalıcı ve bereketli bir takım değişmeler ve gelişmeler yaşamanız söz konusu olabilir. Oldukça güzel etkiler, kadarsel etkiler artık başlıyor diyebiliriz sevgili akrepler. Ve 28 Temmuz'da Venüs'ün de Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber... Artık Temmuz ayını bitirirken Ağustos ayı gündeminiz belli oluyor. Kariyeriniz, geleceğiniz, toplum önündeki konumunuz, toplum önündeki yeriniz oldukça önemli olacak. İnsanlara lafınızı, sözünüzü daha çok dinletebilir olacaksınız. Sözünüze daha çok itibar edilir olacak. Yapmış olduğunuz başvurulardan sizinle beraber başvuru yapan kişilerin arasında seçilebileceksiniz, ayrılabileceksiniz oldukça Güzel gelişmeler söz konusu. Sadece ayı kapatırken 30 Temmuz günü akşam saatlerine kadar güneş Uranüs arasındaki sert açının etkilerinden nasibinizi almamak adına biraz o güne dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ancak 31 Temmuz günü, 30 Temmuz'un gecesi ve 31 Temmuz gününde kapsayan süreç oldukça yine şanslı hayallerinize kavuşmak hayalinizdeki iş fırsatları hayalinizdeki kariyer fırsatları bebeğinlerin hayatında yaşanacak olan olumlu gelişmeler adına oldukça güzel ve şanslı etkiler mevcut sevgili akrepler evet e, hızlıca bunları e, anlatmaya çalıştım e, hızlandırma seçeneğini kullanmanıza gerek yok oldukça <gülüyor> hızlı anlattım düşünüyorum şimdi e, temmuz ayının gündemi genel anlamıyla bu şekilde peki e, asıl gündemimiz olan Ay tutulması ve güneş tutulmasının etkileri neler olacak? Bunlara bakalım hemen hızlıca. 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nun 10 derecesinde ay ve güneş kavuşuyor ve bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu güneş tutulması Ocak ayında meydana gelen tutulmalar aksından sonra ilk tutulmamız arkadaşlar. Dolayısıyla Ocak ayından bu zamana 6 aylık süreç içerisinde uğraştığımız ve dindiğimiz Gündemlerimiz, zorlandığımız konular her neyse artık gündemimiz değişiyor. Bunlar tamamlanma evresine geçiyor ve yeni bir gündem ortaya çıkıyor diyebiliriz. Belki 9. evinizde meydana geldiği için yeni bir eğitim, yeni bir şehre taşınmak, yurt dışına taşınmak, yabancı eğitimi almak, maneviyatınızla alakalı yaşayacağınız yeni bir farkındalık, uzaklara gitme isteği, Uzaktaki insanlarla, görüşmediğiniz insanlarla, yeni insanlarla yaşanacak gündemler 2019'un sonuna kadar hayatınızda olabilir. Eğer Temmuz ayından itibaren 2019'a kadar karşınıza iki seçenekli durumlar çıkarsa, bunlar bilmiş olduğunuz, alışmış olduğunuz olay ve çevrelerden ve aynı zamanda bilmediğiniz, alışmadığınız, tanımadığınız ortam ve kişilerden oluşuyorsam mutlaka tercihinizi bilmediğiniz tanımadığınız hiç daha önce denemediğiniz konular ve kişilerle alakalı yapın çünkü burada kuzey ve güney aydınları size artık bildiğin alıştığın tanımış olduğun çevreden uzaklaş ki başarıyı mutluluğu elde edesin diye mesajlar veriyor burada özellikle bu mesajların akabinde yakın çevrenin yani tanınmış olduğumuz çevrenin yaşatacağı bazı sıkıntılı durumlar olsadan bizim burada tercihimizi uzaklardan ve bilmediğimiz yönden yapmamız daha evla olacaktır sevgili akrepler ve 17 Temmuz'da Oğlak burcunun 24 derecesinde de bir ay tutulması meydana geliyor. Ay tutulması dolunay fazında arkadaşlar. Yani ayla güneş karşıt durumda ve genel anlamıyla ay duygularımızı temsil ettiği için daha çok duygusal bitişleri temsil etmekte. Yani ortada somut bir bitiş veya başlangıç olmayabilir ama içsel anlamda iç dünyamızda bu bitişi ve başlangıcı çok derinden hissedebiliriz. Bu tutulma ise sizin üçüncü elinizde meydana geliyor. Yani kardeşlerinizle alakalı yaşadığınız bir gündemle beraber kardeşleriniz aranıza bir mesafe koyabilirsiniz. İletişimle ilgili yapmış olduğunuz bir işten belki hiç ummadığınız bazı zararlar görebilirsiniz. Ve bunun akabinde bu konuyu bitirme ihtiyacı içerisinde hissedebilirsiniz. Dediğim gibi aracınızla ilgili bir sıkıntı olabilir veya e, yakın çevreniz, komşularınız, kuzenleriniz, her gün görüşmüş olduğunuz kişilerle e, aranızda mesafe koymanızı gerektirecek bazı duygusal bitişler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. E, ay tutulmasının etkileri e, ne yazık ki güneş tutulmasına nazaran biraz daha zorlayıcı. Ay tutulmasına eşlik eden e, kare açılar söz konusu. Burada özellikle bu tutulma haftasının e, her birimiz e, zor geçireceğe benziyoruz. Dolayısıyla e, burada iletişim konusunda özellikle karşımızdaki insanlarla kurmuş olduğumuz kontaklardan eğer fark ettiysek bazı şeyleri çok fazla kırıcı olmadan, çok fazla kırıp dökmeden e, karar evresine geçmemiz daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü buradan oldukça sert açılar söz konusu. Özellikle kardeşlerle yakın çevreyle bazı olumsuz diyaloglar akabinde veya duymuş olduğunuz bazı haberler hiç ummadığınız bazı e, haberler sonucunda bir duygusal bitiş çevresine geçebilirsiniz. Yakın çevreniz sürekli yanında olduğunuz kişilerin aslında sizin yanınızda olmadığını duygusal anlamda fark edebilirsiniz ve uzaklara yönelme ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. E, bu kadarsel Deneyimler sizi bu noktaya getirebilir sevgili akrepler. Evet bu etkiler dediğim gibi biraz zorlayıcı ancak 14 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadarki süreci yönetebilirseniz. Temmuz ayı genel anlamıyla sizi destekleyen açılarla da donatılmış durumda. Hemen hemen her gün gündemimiz değişecek ve bu ay özellikle olaylara vermiş olduğumuz reaksiyonlar Bizi yıl sonuna kadar taşıyacak bu nazarla baktığımız zaman e, önemini daha iyi kavrayabiliriz diye düşünüyorum. Temmuz ayı gündemi bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer fırsat olursa tutulmalara ilişkin ayrı bir video çekmeyi planlıyorum. E, orada daha detaylıca tutulmanın açılarından bahsediyor olabilirim. E, eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Elimden geldiğince fazla içerik üretmeye çalışıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.